Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte internetten para kazanmanın yollarını konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu videoda işte şu siteye gir, şu reklamı izle para kazan, günde 20 reklam izle 500 dolar kazan gibi ütopik şeylerden bahsetmeyeceğim. Bu videoda tamamen somut deliller halinde konuşacağız. Videoya geçmeden önce aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve görüşlerinizi bana yorum olarak yazmayı unutmayınız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Hadi şimdi hazırsanız videomuza geçebiliriz. Para kazanmak herkesin hayali. Özellikle şu ekonomik durumda finansal özgürlüğe kavuşmak birçok gencin insanın hayalini süzülüyor. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki kolay yoldan para kazanmak gibi bir tabir çabalamadan ulaşabileceğiniz bir konum değil. Şu anda kolay yoldan para kazanan insanların hepsi 5-6 yıl boyunca hayatlarındaki eğlencelerden feragat etmiş insanlar. Yani her sabah 5'te uyanıp düzenli olarak çalışan, emek veren, uğraşan, yenilikçi fikirler bulmaya çalışan insanlar. Birçoğumuz bunu yapabilecek kapasitede değiliz. Şu anda anlatacağım konular tamamen somut deliller üzerine ve bu yöntemlerin çoğunu Kendim de kullandım, bizzat deneyimledim ve şu anda sizlere aktarıyorum. Birinci kuralımız yani para kazanmak adına yapabileceğimiz ilk şey hobilerimizi yönelmek. Birçoğumuzun yeteneği var. Birçok insan sosyal medya konusunda yetenekli, sosyal medyayı iyi biliyor veya e, seslendirme yapabilir gibi. Bunun ucu çok açık arkadaşlar. Grafik tasarımı, web tasarımı bunların önünü almak mümkün değil. İlla ki bir konuda yeteneğiniz vardır diye düşünüyorum. Ben seslendirme üzerinden para kazanan birisiyim, freelancer olarak çalışıyorum. Aynı zamanda sosyal medya gönderisi tasarlama, sosyal medya yönetimi, sosyal medya tasarımı ve yönetimi ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Aynı zamanda video montajı, video kurgusu ve reklam filmi çekimi ve seslendirmesi yapıyorum. Peki bunları nereden buluyorum? Bionluk.com'u kullanıyorum. Bionluk Tamamen yeteneklerinizden size para kazandıran bir platform, kaydolup uzman olduğunuz alanda bir profil oluşturup tamamen ücretsiz bu profilden para kazanabiliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün. İkinci maddemiz Letgo'yu kullanmak. Letgo şu anda Türkiye'de en çok alım satım yapılan uygulama. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Cebinizde eğer bir sermaye varsa atıyorum 50 liranız var ve 50 liraya birisi bir çiçek satıyor diyelim siz o çiçeği 50 liraya alıp 70-80 liraya satmanın yollarını arayacaksınız burada önemli olan husus başlık, fotoğraflar ve açıklamayı düzgün yapmanız eğer bunları düzgün yaptığınız takdirde muhakkak gibi bir satıcı bulacaksınızdır son zamanlarda ben bu yöntemi kullanıyorum ve ciddi anlamda bir ay içerisinde oldukça kar bırakan bir iş aynı zamanda A101 ve BIM gibi yerlere gelen ucuz elektronik eşyalar var Atıyorum bir kulaklığı 40 liraya alabilirsiniz. Bim'den bu kulaklık tükendiği zaman yani 40 liraya satılan kulaklık tükendiği zaman 1-1,5 hafta sonra trendyolen11.com gibi sitelerde bu kulaklıklar 2 katı fiyatına satılıyor. Ve sizler de bunu değerlendirmek üzere çalışacaksınız. Yine bu platformda Letgo'yu önerebilirim. Facebook alım satım gruplarını önerebilirim. Bunları yaparak para kazanabilirsiniz. Üçüncü önerimiz ise kendinize uygun bir iş bulmak. Evet bu hayatın bir gerçeği. Garsonluk, işte komilik, resepsiyonistlik yapabilirsiniz. Peki e, bunları yapınca ne olacak diyorsunuz? Günlük harcamada yani gereksiz harcamalarınızı bir kenara atacaksınız. Atıyorum 1-2 ay boyunca kahve içmeyin. 1-2 ay boyunca sigara içmeyin. Ve buraya harcayacağınız paraları kendinize ayırın. Bir kumbara yapın veya o parayı hiç görmeyeceğiniz bir yere saklayın. İki ay sonunda ciddi anlamda para biriktirdiğinizi görebileceksiniz. Dördüncü yöntemimiz ise aracı olmak. Bir kişi bir bilgisayarını veya bir çiçeği şey satıyorsa bu konu üzerinde aracı olabilirsiniz. Veya onun satış fiyatı atıyorum 4000 liraysa siz 4200 yazıp o satışı yaptığınızda 200 lirayı kendinize kar olarak edinebilirsiniz. Bu da bir diğer yöntemdi. Peki bu videoyu buraya kadar izlediniz ve bana şunu diyeceksiniz. Ya ben taş atıp kolumun yorulmasını istemiyorum. Yattığım yerden para kazanmak istiyorum. Yani bu istediğiniz şey çok ütopik ve gülünç. Bunu yapan insanlar var mı? Tabii ki de var. Ama ilk aşamada böyle bir şeye yeltenmek mümkün değil. Böyle bir şeyde başarılı olmak da mümkün değil. İşte şu linki şuraya yapıştır, referans getir, para kazan. İşte şu siteye gir reklam izle, para kazan. Bunlar da yapılabilir şeyler. Ama sizin hatırı sayılır bir e, para toplamanız için ciddi anlamda o reklamlarda mesela 24 saatinizi ayırıp o reklamları hiçbir dakika kaybetmeden izlemeniz gerekiyor. Bu sizi ekranda tutuyor ve emin olun ki bu işi planlayan insanlar sizden 20-30 kat daha fazla daha büyük paralar kazanıyor. Siz sadece bir maş olarak onların istediklerini yerine getiriyorsunuz. Burada bizim temel amacımız hobilerinize yönelik para kazanmak, sevdiğiniz şeyi yapmak. Ben seslendirme alanında iyiyim, metin yazarlı alanındayım ve bütün bunları e, parasal kaynağa dönüştürmek üzere çalıştım. Ve şu son e, 3-4 aydır da bunları ciddi anlamda yapıyorum. İngilizceniz varsa bionluk.com üzerinden yine metin çeviriliği yapabilirsiniz, çeviriciliği yapabilirsiniz. Bu da ciddi anlamda sizlere büyük paralar kazandırabilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak da etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize de çok çok iyi bakın. Bu videoda anlattıklarımın e, ayrıntılı bir şekilde anlatımını da YouTube kanalıma yükleyeceğim. Bunları kaçırmamak üzere abone olmanızı öneriyorum ve... Yandaki zil butonuna basarsanız sevinirim. Bir diğer videoya dek kendinize yani çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.